Merhabalar bu videomda sizlere 30 Ağustos 2019 Cuma gününün astrolojik gündeminden ve e, aslında gerçekleşecek olan yeni ayın etkilerinden bahsedeceğim. Öncelikle her birinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum e, ve gerçekten e, ülkemiz için e, savaşan uğrunda birçok şeyi feda eden, canını feda eden e, gazilerimiz, şehitlerimiz. Geçmişte ve gelecekte ülke uğruna her birimizin refahı ve sağlığı uğruna çabalayan bütün insanların özellikle Zafer Bayramı'nı kutluyorum ve ülkemiz için çok daha saatli günler diliyorum. Bugün hem 30 Ağustos olmasından ötürü önemli bir gün aynı zamanda. Bugünün önemi astrolojik açıdan da bir yeni ayın yaşanması aslında. Başak Burcu'nda yeni ay videomda bahsettiğim üzere oldukça önemli bir yeni ay bizleri bekleyecek. Bu 30 Ağustos'la beraber ve oldukça aslında kritik bir ay kapanışı yaşayacağız ve deneyimleyeceğiz diyebilirim. 30 Ağustos günü Başak Burcu'nun 6 derecesinde bir yeni ay yaşanacak. Aslında gün içerisindeki etkileşimleri ben yine sizlerle paylaşacağım ama tabii ki yeni ayın etkileri içerisinde yaşayacağız bu günü ve hatta bugünden sonra Eylül ayının ilk haftasını diyebilirim. Ve hayatımızda özellikle doğum haritasına hakim olan arkadaşlar için Başak Burcu'nun temsil etmiş olduğu ev alanlarda yenilikler, fırsatlar, şanslar, ee, yeni insanlar destekler e, yakalaması oldukça muhtemel gözükmekte. Özellikle e, 66 ile 74 kuşakları bu e, etkileri daha fazla hissedecek olan e, kişiler. Çünkü Başak Burcu steryum haritalarında oldukça aktif durumda. Evet e, Cuma günü günün ilk saatlerinde Ayın Aslan Burcu'nda seyrine devam ettiğini görüyoruz. Çok özür dilerim Ayın Başak Burcu'nda. Aslında konumlanmaya başladığını ve Aslan Burcu'nun son derecelerinde olduğunu görüyoruz. Ve burada Merkür ile ilk görünümünü yapacaklar ve Merkür ile kavuşum enerjisi içerisinde olacaklar. Günlük saatlerinde e, ay başak enerjisine girdiğimiz için aslında o ayasların e, her zamankinden fazla ben tavrı, benim isteğim tavrını biraz daha artık geri plan atacağız. Ve başak enerjisiyle beraber e, daha arka planda kalacağımız, daha çok işin mutfak kısmında kalacağımız ve biraz daha takıntılı duygulara, takıntılı düşüncelere ve daha çok günlük işlerimizi organize etmeye ve planlamaya yönelik hırslarımız ve e, aslında gündemlerimiz yaşanacak. E, bu e, nazarla baktığımızda ayın e, Merkürle kavuşumu özellikle günün saatlerinde e, iletişime oldukça önem veren duygularımızı ifade etme ihtiyacı içerisinde olan bir yapıda olduğumuzu gösteriyor. Dolayısıyla İletişim konuları günlük saatinde hayli egemen durumda ve özellikle burcundaki Uranüs'te de ayın ve Merkür'ün icra etkisi oluşmaya başlamış durumda. Dolayısıyla alınan haberler, özellikle Cuma günü sabah saatlerinde aldığınız ani haberler, beklenmedik haberler, özellikle eski mevzular, eski konular veya eski kişilerle ilgili alacağınız haberler ve ki bunlar daha çok kariyer hayatınız ve geleceğinizi ilgilendiren konular olabilir. Bu hususta alacağınız ani haberler e, aynı zamanda karma etkili aynı zamanda kadersel etkili ve dediğim gibi çok da fazla beklenmedik çok da hesapta olmayan konular olacaktır ve bu hususta e, ani gelişmeler ve ani haberler artık bizi mutlu etmeye başlayacak yeni başlangıçlar tetikleyebilir kariyerimizle ilgili önemli başlangıçlar olabilir belki bir terfi haberi belki Atama bekleyenler açısından atama haberi, belki işte hayatımızda geleceğimizi ilgilendiren ne gibi beklenti içerisinde olduğumuz ne gibi gündemlerimiz varsa bu alanlarla ilgili çok güzel haberlerle başlayabiliriz güne. Özellikle cuma gününün ilk saatleri oldukça güzel etkileşimlerle başlıyor diyebilirim. Sabah saatlerinde yine güneş ve arasında güzel bir açı meydana gelecek. Özellikle bu e, üçgen açının e, gökyüzünde büyük e, toprak üçgeni oluşturduğunu Başak burcunda yeni ay videomda e, aslında paylaşmıştım. Dolayısıyla aslında haritalarımızdaki toprak alanları bizim daha çok madde ile sahip olmayla ve istikrarla ilgili alanlarımızdır. Yani hayatımızda kalıcılık ve istikrar istediğimiz, maddi olarak güvence istediğimiz ve e, gerek ikili ilişkilerde gerek maddi konularda güven arayışı olduğumuz alanlarda bize kalıcılık vaat eden ve e, aslında maddi olanaklar, maddi fırsatlar vaat eden e, ani gelişmeleri göstermekte. Özellikle güneşle Uranüs arasındaki etkileşimle beraber patronlar, üstler, devletle alakalı konularda çok da beklemediğimiz destekleri görebileceğimiz. Ve, ve bu destekler sebebiyle çok mutlu olacağımız ve yeni başlangıçlar açısından artık özgüvenimizi toparlayıp kendimizi her zamankinden daha iyi hissedebileceğimiz yeni gelişmeler yaşayacağımızı göstermekte. Ve aslında 30 Ağustos günü hafta sonu olmasına rağmen yeni başlangıçların çok hızlı ve ani şekilde özellikle geçtiğimiz hafta sonundaki sert etkileri bir kenara bırakarak çok şanslı bir şekilde Eylül ayına başlamamızı sağlayacak diyebilirim. Öyle saatlerinde Başak Burcu'nda ay ile güneşin 6 derecede kavuşmasıyla beraber artık yeni ayımızı yaşıyoruz. Biliyorsunuz yeni aylar e, astrolojide genel itibariyle yeni başlangıçlar, yeni kararlar, yeni adımlar ve tazelenme ile ilgilidir. E, artık genelde e, ayın başlarında e, yeni aylar ve ayın sonuna doğru dolunaylarla beraber aslında bitiş ve kapanış evrelerini deneyimleriz ayın e, buradaki konumlarından. Her ne kadar ayı bitiriyormuşuz gibi düşünsek de aslında yeni başlangıçlara başlıyoruz. Ve Eylül ayında çok daha farklı gündemlerimiz olacaktır. Özellikle Temmuz ayında geride bıraktığımız gündemler ve konular Eylül ayında tamamen sıfırlanacak ve resetlenecektir. Ve bu gündemlerle beraber hayatımıza yeni bir akış, yeni bir kolaylık ve yeni destekler. Hiç ummadığımız kişilerden, ummadığımız yerlerden güzel destekler alabileceğimiz aslında bize göstermekte bu yeni ayda. Ve gökyüzündeki büyük toprak üçgen ile beraber ona destekleyen Uranüs, Satürn ve Plüton etkisiyle beraber aslında hem kalıcılık hem de ani olayların gelebileceğini göstermekte. Özellikle teknolojik meselelerde biraz da teknolojik cihazları kullanarak ulaşabileceğimiz kişilerden alacağımız haberler veyahut dediğim gibi kalıcılık vadeden konulardan konularda özellikle Uranüs'ün, Satürn'ün ve Plüton'un retro olduğunu düşünürsek geçmişle ilgili bir meselenin tamamlanması ve çok uzun zamandır beklediğimiz ancak çok da olacağını düşünmediğimiz alanlarda bazı tamamlanmalar yaşamamız gibi konuları aslında gündeme getirecektir. Uranüsün 6 derece boğa burcunda bulunması ve e, söz konusu yeni ayın tam 6 derece başak burcunda gerçekleşmesiyle beraber aslında yeni ay anında yeni ayın Uranüsle yapmış olduğu bu e, Uranüs'ten etkileşimle beraber Öyle saatlerinde beklenmeyeni bekleyebilirsiniz. E, asla olmaz dediğiniz şeylerin olduğuna şahitlik edebilirsiniz ve hayallerinizin e, size ulaşması açısından aslında aranızda çok da fazla engel ve mesafe olmadığını fark edeceğiniz şanslı gelişmeler deneyimleyebilirsiniz. Özellikle dediğim gibi Satürn ve de güzel etkileşimleri var bu yeni ayın ancak e, Jüpiter'le biraz sert etkileşimleri var. Jüpiter Neptün arasındaki etkileşim zaten 2019'un başından beri aslında bizim e, çok abartılı davranışlar sergilemememiz veya çok büyük beklentiler içerisine girmememiz konusunda bizleri zorluyor oluyor. Ama dediğim gibi Uranüs'ün buradaki iyicil etkisiyle beraber özellikle A'nın haritasında 5. ev ve 9. ev arasındaki aksın harekete geçtiğini düşünecek olursak buradan Hayattan daha nasıl keyif alabilirim? Hayatı daha e, kendime nasıl kolaylaştırabilirim? Ve daha mutlu, mesut şekilde e, nasıl geçirebilirim? Ve bu hususta yaşam görüşümü, yaşam felsefemi, hayata bakış açımı nasıl güncelleyebilirim? Gibi soruların cevabını alacağımız deneyimler yaşayabiliriz. Özellikle mistik konulara, e, astrolojiye, e, astronomiye bu alanlarda e, atıfta bulunabiliriz. Bunlardan destekler görebiliriz. Biraz daha bütünsel bakacağımız, biraz daha detayların içerisinden çıkıp olaylara geniş bir pertemeyiz perspektifden bakmaya çalışacağımız ve kendi kendimize zehir ettiğimiz dünyamızdan nasıl çıkabileceğimiz ve artık bu hayatı nasıl daha keyifli hale getirebileceğimizi düşüneceğimiz bir süreç deneyimleyebiliriz. Çocuğu olanlarımızın özellikle dediğim gibi toprak etkisi fazlasıyla hakim gökyüzünde özellikle çocuklarımızla ilgili kalıcı değişiklikler bu uğurda gündeme gelebileceği gibi birçok hamilelik haberi, gebelik haberi veya birçok bebek haberi müjdesi de bu yeni aile beraber gelebilir. Belki beklenmedik bir bebek gelişmesi de söz konusu olabilir. Çünkü çok mutlu edecek ancak dediğim gibi çok da hesapta olmayan yeniliklerin müjdecisidir. Bunun yanı sıra Seyahatler daha çok aktivitelerde bulunmak isteyenler açısından hoş seyahat imkanları yakalayabilirler veya eğitim fırsatları. Bunun yanı sıra riskli girişimler, sanatsal aktiviteler adına yeni bir hobiye başlamak, yeni bir işe başlamak, kendi işini kurmak, kendi işinin patronu olmak. Bunun yanı sıra dediğim gibi yeni yerler keşfetmek, yeni konular araştırmak noktasında da bizleri destekleyecek. Artık hayatımızı daha keyifli hale nasıl getirebiliriz ve bu hayatı daha yaşanılır nasıl kılabiliriz? Sorularının cevabını verecek ilhamlar ve destekler hayatımıza çekmemiz mümkün gözükmektedir. Tabi detaylıca aslında Başak Burcu'nda yeni ay videomda e, Burçlara ilişkin yorumlarında ekleyerek detaylıca bu yeni ayın etkilerinden bahsettim. Ve ben oldukça şanslı bir yeni ay olduğunu özellikle maddi olarak birçoğumuzun rahatlayacağı bir yeni ay olduğunu belirtmiştim. Dolayısıyla detaylı yorum isteyenler o videomu da izleyebilirler. E, bu yeni ayın etkisiyle beraber aslında özellikle günün ortasında öyle saatlerinde alacağımız haberler ve dediğim gibi karşılaşacağımız durumlar genellikle ani gelişen durumlar hayatımıza yeni bir sayfa açabilir ve Eylül ayı gündemimizi şimdiden değiştirebilir. Günü kapatırken akşam saatlerine doğru... Öncelikle Ay ile Venüs arasındaki etkileşim daha çok hayatımızdaki ikili ilişkiyi, hayat ortağımızı ve dediğim gibi eğer bir ortaklığımız varsa buradaki ortağımızı ve partnerimizi etkileyen durumlarla alakalı gündemlere kafa yormamızı sağlayacaktır. Ve günü kapatırken Ay ile Neptün arasındaki sert etkileşim ve Ay ile Jüpiter arasındaki sert etkileşim biraz belirgin hale gelmeye başlayacak. Dediğim gibi öğle saatlerinde daha iyice etkiler varken günü kapatırken biraz Jüpiter, Neptün ve Ay arasındaki sert etkileşim özellikle ideallerimiz ve beklentilerimiz noktasında büyük hayal kırıklığı oluşturabilecek ve yaşadığımız olayları abartmamıza sebep olabilecek duygusal patlamalar, duygusal çıkışları tetikleyebilir. Özellikle günlük yarısını değerlendirirken akşam saatlerine karşı biraz daha temkinli olmakta da fayda var. Olanı olduğu gibi göremeyebiliriz kandırılma ve aldanma enerjilerine açık olabiliriz. Dolayısıyla doğruyu yanlışı net olarak ayırt etme güçlüyü deneyimlediğimizden kararı daha sonra vermemiz ve bir çıkış yapmadan kendimizi ifade etmeden önce olayları ve dediğim gibi kişileri tam olarak kavrayabiliyor muyuz? Bize doğru anlatılıyor mu? Gibi sorgulamaları yapmamız gereken e, bir e, akşam deneyimleyeceğiz aslında. E, ayın açıları biraz duygularımızı sıkıştırabilir. Bunaltabiliriz. Akşam, bulantabilir. Özellikle akşam saatlerine dikkat etmekte fayda görüyorum. Çünkü cübiter netin arasındaki etkileşim kesinleşecek ve ayla da yapmış olduğu sert açı duygularımızı biraz coşturacak ve kabartacak, köpürtecek diyebilirim. Evet. E, 30 Ağustos Cuma günlerinin astrolojik etkileri bu şekildeydi. Umarım e, bu yeni aydan her biriniz çok güzel şekilde nasip edersiniz özellikle haritalarınızda boğa ve başak burcunu temsil etmiş olduğu ev ve alanlarda sürprizler açık olun bence. Her birinize mutlu bir gün diliyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğeni tıklar ve aşağıda yorumlarınızı paylaşırsanız. Yeni video fikirleri veya bu yeni ay ilişkin neler deneyimliyorsunuz? Bu yeni ayda gerçekten hayatınızda ne gibi değişiklikler yaşanıyor? Bunları paylaşırsanız da çok sevinirim. Çünkü ben bireysel anlamda çoğu zaman kendi hayatımda bir takım deneyimler yaşıyorum. Hatta sizi uyardığım günler benim de zorlandığım günler oluyor ve bunu bilmeme rağmen bazen işin içinden çıkamadığım oluyor. Sizlerin neler yaşadığını aşağılarda, aşağıda paylaşırsanız çok merak ediyorum. Çünkü dediğim gibi gerçekten gökyüzünün bizlere ne gibi etkiler getirdiğini somut düzlemde özellikle her birinizin hayatından kesitler şeklinde öğrenmeyi isterim. Bu arada danışmanlık almak isteyen arkadaşlar evrenselkadimbilgetci.com adresine e-posta gönderebildiği gibi Instagram'dan opikusastroloji hesabına da DM yoluyla ulaşabilir. Her birinize mutlu günler. Hoşçakalın.